Her şey aceleyle başlar. Elindeki işi bitirmeden çoktan sabrı tükenen koş burcu aceleyle yeni bir girişimi yapar. Önü, arkası, sağı solu bitirilmeyi bekleyen işlerle dolar. Aklına yeni bir fikir geldiği an saatin kaç olduğunu bile bakmaz. Yapılacaklar sesini çoktan dolduğunu umursamaz. Her ne olursa olsun henüz geliştirilmemiş fikrini yaşama geçirmek için kolları sıvayıp harekete geçer. Heyecanı geçince canla başa girdiği ortalığı ayağa kaldırdığı işine 40 kat yabancı gibi bakar. Bir anda soğur. Çalışmasını öylece bırakıp zihnini boşaltır. Herkesin önce yola çıkar. Kaplumbağa'ya yenilen tavşan gibi zafer sahruşluğu yaşarken her şeyi unutur. Koş burcu türbinleri oynamasıyla meşhurdur. Dili susmaz. Rakibini yenmek için başvurmadığı yol kalmaz. Hızının kurbanı olur. Her şeye yetişmeye çalışırken durup düşünmez. Tatilde boğulu baştan aşağı eksik çıkar. Arkası toplanmazsa kendi dağınıklığında kaybolur boğulur. En yemi ben yaparım diyerek mutfağa girer. Ne yapar ne eder lezzetlini tutturur ama ardında koca bir savaş alana bırakır. Koş burcunun elinin değdiği her yer karışır. Üzerine iki saniye dahi düşünülmeler aceleye getirilen bir işte hata yapmamak zaten mümkün değildir. Koş burcu kadınları asal karakterlidir. Tam bir hanımefendi görünümüne sahiptirler ve özünden asalet örneği kadınlardır. Oldukça akıllıdırlar ve zekidirler. Kendileriyle ilgili her konuyu avantaja çevirebilirler. Koş burcu kadınlarına aşırı sosyal diyebiliriz.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 Kaliteli arkadaşlıklar kurmaya bayılırlar. Vaktinin çoğunu sosyal ortamlarda geçirir ve ne iş yaparsa yapsın daima sevdiği işi yaptığı için keyif alırlar ve başkasına da keyif aldırırlar. Sevdiğimi tam severler ve arkadaşlarına çok değer verirler. İlgi gösterir, özel günlerini unutmaz ve ihmal etmezler. Arkadaşlıklarına kesinlikle laf söyletmezler. Koş burcu kadınları yaşam koçu karakterindedir. Çok akıllı oldukları için akıl vermeyi de severler. Akılları kendilerinden dışarıya taşar.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 Dik kafalı olmayan, sessiz söz dinleyen erkeklerden hoşlanır. Kısıtlayıcı, kabadayı, moço ve aşırı kıskanç erkeklerden hoşlanmaz. Aksine kibar ve asil duran, karizmatik ve yumuşak sesli erkeklerden hoşlanır. Koşbucuk kadınının şüpheci yaklaşımları olduğu için karşısındaki erkek net olması gerekir. Yumuşak huylu, kibar bir erkekten etkilenir. Neşeli, güldüren fakat asla cıvık olmayan erkeklerden hoşlanır. Onlardan bilgili olanlardan ya da ukola olanlardan ve tavırlardan hoşlanmaz.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 Koç burcu kadınının en önemli özelliği çabuk sinirlenmesidir. Sinirli anında kendini kaybeden Koç burcu kadını yarım saat sonra hiçbir şey olmamış gibi davranabilir. Kafasına koyduğun eninde sonunda yapacak olan Koç burcu önünde hiçbir şey duramaz. Sahip olduğu hız onu zaferine mutlaka ulaştıracaktır. Koç burcu kadını beklemeyi öğrenemez, bilmez. İstediğinin hemen olmasını ister ve bekler. Acelecilik onun göbek adıdır. Koç burcu kadını için dostları çok değerlidir. Dostlarına yapılan yanlışı kendine yapılmış kabul eder. Ağzı oldukça sıkıdır, Bu yüzden ona her zaman güvenebilirsiniz. Gerçekten aşık olmuşsa ondan daha sadığı yoktur. Ancak sadece çıkmak için çıkmışsa bir o kadar da sadık olmayabilir. Sevdiği kişiyi dişi sinekten bile kıskanmak onlar için en normalidir. Koşburcu kadınına ne olursa olsun emir kipleriyle hitap etmeyin. Bu kelimeler onların size gıcık olmasına sebep olur. Alışverişe, para harcamaya bayılır, cömerttir, cimrilikten asla hoşlanmaz, açık sözlüdür. Yalandan ya da arkadan konuşmaktan çok her şeyi açık açık karşısındaki söylemeyi bilir. Çevrendekisindekileri bu yüzden kırabilir ama onlara göre dost kesinlikle acıyı söyleyendir. Koş burcu kadını için her şeyden önce kendisi gelir. Dünya onun etrafında döner, gülmeyi, ilgi odağı olmayı çok sever. Adamına göre muamele eder. Oldukça sempatik olan koş kadınları gerektiğinde ise burundurundan kıl aldırmazlar. Koş burcu kadını akıllı olmasıyla bilinir. Hafızaları çok güçlüdür. Eğer geçmişten hatırlayamadığınız bir şey varsa, koş burcu olan bir arkadaşın size hemen yardımcı olabilir. Koş kadınlarına kırmızının tonu yakışır, her tonu da yakışır. Kırmızı saç, kıyafet, ayakkabı gibi. Burçlarının rengi olan bu rengi ruhlarında hissederler ve kullanırlar. Hayatın her anını yeni bir macera tadında yaşayan koç burcu kadını, girdiği ortamlarda her zaman konuşkanlığı, eğlenceli ile dikkat çeker. Genellikle herkes tarafından sevilir. Bunun sebebi koş burcu kadının kendine olan, as olan cazibesidir. Her daim çevresi kalabalıktır, yoğundur ve insanları etrafına toplamayı, ilgi oda olmayı bilir, becerir. Hayat enerjileri asla bitmez. Sabahtan akşama kadar koşturabilir. Yine de akşam verilenmek için her zaman enerjisi vardır. Çevresindeki insanları da peşinden sürükleyerek eğlenceye dahil etmeyi de bilir. Bu enerji bulaşıcı gibidir. Ayrıca koç kadınları genellikle atletik yapılıdır Çünkü spor bilir ve severler. Koçlar lider karakterlidir. Girdiği ortamda zaman lider konumuna geçmeyi kendine göre verir ve çoğu zaman diğer insanları da bunu kabul ettirir. Arkadaş ortamında planları yapma görevini her zaman koş kadınları üstlenir. Organizasyonlar, partiler gibi kalabalık buluşmaların planı onlar için çocuk oyuncağıdır. Yöneticilik vasfı gerektiren mesleklerde çok başarılı olur. Çünkü hayatının her alanında yönetmeye bayılır. Bunun sebebi Koç burcunun yeni başlangıç, ve doğumun burcu olmasıdır. Yepyeni bir düşünceyle karşınıza çıkıp sizi şaşırtabilir. Bu burcun kadını için sürekli yeni fikirlerle harekete geçmek sıradan bir iştir. Hevesli kişiliğiyle dikkat çeker ama kolay sıkılır. Büyük bir şevkle başladıkları işlerin çabucak sonuca varmasını ister, bekler. Sabırsız olur. Beklemek onları sinirlendirir. Çünkü bu onların yapısına terstir. Koş kadınları sağlam karakterli ve kararlıdır. Hatta bazen bu kararlılık inatçılık boyutuna ulaşabilir ama koş kadınları geri adım atmaz. Bildiklerini, amaçlarını, arzularını savunmaya devam eder. Haklı olduğunu her zaman emindir çünkü bilmeden kesinlikle konuşmaz. Bu nedenle bir koş kadınıyla ters düşmeden önce tekrar düşünün çünkü fikirlerini size alt edene kadar savunmaya devam eder. Koş burcu kadını tuttuğunu koparan bir kişiliğe sahiptir. İstemeyerek yapacağı hiçbir işe yanaşmaz. Vakit geçirmek ya da sadece para kazanmak için bir iş sahibi olmak onlar için asla yeterli değildir. Koş kadınları iş hayatlarında yükselmek ve takdir görmek ister. Rekabet onlar için hayatın her alanındadır. Yarışmayı bu kadar sağan başka bir uç daha yoktur. Ortaya bir iddia attın ve koş kadının ne kadar rekabetçi olabileceğini kendi gözlerinizle görün. Açık sözlüdür, düşündüğünü söylemeye gereği hisseder. Bu dobra tavrından dolayı tüm çevresi koş burcu kadınına danışmanın faydalı olacağını bilir. Arkadaşlarına çok önem verir. Ve yeri geldiğinde sıcakkanlı tavırlar sergiler. Fakat açık sözlüğünden asla vazgeçmez. İnsanlara yardım etmek konusunda cömerttir Çünkü fikrine danışılmasının hoşuna gider. Hem düşüncelerinin beğenilmesi hem de kendini dinlettirmek için koç burcu kadını çok önemlidir. Ayrıca bu burcun kadını birine karşı duygular besliyorsa kesinlikle taktik yapmaya çalışmaz. Her şey olduğu gibi anlatmak ister. Kimseyi kandırmaya çalışmaz. Sevmiyorsa seviyor gibi görünmez ve buna çabalamaz. Koç kadının hayatında bir eşe ihtiyaç duymaz, yalnızlıktan korkmaz, bireyselliğe de çok önem verir. Kendi ayakları üzerinde güçlüdür. Ayrıca kesinlikle emir almaz, alamaz, kısıtlamalara gelemez. Çünkü koç kadını engellendiğini veya kısıtlandığını hissederse içindeki savaşçı ruhu çıkarır. Koç burcu kadını her konuda mükemmel olmak ister. Kıyafetlerinden, saçından, makyajından taviz vermez. Her daim mükemmel görünmek için elinden gelen her şeyi yapar ve uğraşır.